İnsan hakları ile ilgili filmleri yaparken gerçekten insan hakkı dediğimiz konunun içerisinde farklı birçok konunun yattığını biliyoruz. Ama bunlardan birkaç tanesini isterseniz hatırlayalım. Birincisi insan onuruna yakışır bir hayatı çerçevelemeye çalışmak, buna ilişkin mesajlar vermek. Ya da gerçekten insanı dik tutacak, onlara gelecekle ilgili umut verecek, durumlarını anlatırken eleştirecek değil olanı, olguları gösterirken onlarla ilgili umudu hep dik tutacak etik bir yaklaşım. Hak temelli yaklaşımların yanında yani buna ne diyorlar? İngilizcede rights based approach diyorlar. Hak temelli yaklaşımların yanında kırılganlığı olan insanlarla ilgili olarak özellikle needs based approach denilen ihtiyaç temelli yaklaşımları da filmimizin parçası haline getirebiliriz. Lütfen bunları unutmayalım. İnsan onuru bizim için temel konu.